Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba e, saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, herkes artık engelli EKPSS atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yani e, tamamıyla e, buna odaklanmış e, bir pozisyondayız e, bu bağlamda. Evet, Aile Bakanımız e, Sayın Derya Yanık Hanım Efendi'yi de izledik. Yalnız bu konuyla ilgili... Ee, bir açıklama yapmadı ee, bazı Twitter hesaplarında e, aldığımız duyumlar e, oldu biz de dün e, bir yayın yaptık ya bu e, yani KPSS atama tercih sonuçları bizde bile e, stres yapmış yani böyle <gülüyor> dün e, Twitter'daki engeller e, neydi e, o hesapla baktım kavga ediyoruz yani <gülüyor> Lakin e, arkadaşlar yani e, benim de e, bu konuyla ilgili e, birkaç e, telefon görüşmesi yaptım e, araştırdım e, yani salı günü e, muhtemelen e, tercih sonuçları açıklanmayacak yani e, bu konuda e, hemen hemen e, yani net bir e, bilgi e, var yani e, 8 Şubat'ta e, salı günü tercih sonuçları açıklanmayacak yani e, Hatta davet gönderilen kişiler bizatihi aranmış. Yani misafir olarak oraya gidecek bizim tanıdığımız arkadaşlarımız da aranmış. Bazı engelli kardeşlerimize mesajlar gitmiş bu konuyla ilgili. Lakin şöyle bir şey var. Yani şunu söyleyeyim. Ne zaman yapılacağı net değil. Yani... 8 Şubat'ta tercih sonuçlarının açıklanmayacağı yani program olmayacağı belli lakin ne zaman açıklanacağı belli değil yani ama en erken tarihte yani açıklanması için program yapılması için yani elinden geldiğince devletimiz çalışıyor herhalde ben bunu anladım. Ayrıca e, yani Cumhurbaşkanımıza eşine de e, saygıda eşlerine geçmiş olsun. Yani e, bu konuyla ilgili e, bugün Cumhurbaşkanımızın da e, gayet sağlığımız, sıhhatimiz yerinde e, mesajları e, vardı. Yani bu da e, gayet e, olumlu e, bir gelişme. Belki e, ne olabilir hani ilerleyen zamanlarda e, Cumhurbaşkanımızın, yani eğer erken yapılırsa e, EKPSS atama e, tercih sonuçları e, Cumhurbaşkanımızın online katılabileceği e, bir program e, düzenlenebilir e, arkadaşlar. Yani e, bunlar olabilir bunlar e, tabii e, varsayım e, yani e, neticede yani e, tekrar e, söylüyorum yani salı günü EKPSS e, tercih sonuçları e, arkadaşlar açıklanmayacak program e, olmayacak. Lakin ne zaman açıklanacağı e, belli değil en erken en tez zamanda e, yani açıklanması için e, bütün gayretlerin sürdürüleceği bilgisini e, ben şahsen e, aldım bu konuyla ilgili e, yani bize sitem eden o e, Twitter'daki e, engelli e, yani e, engeller platformu neydi yani Oradaki arkadaşlara da yani amacımız hani bu konuda bir kavga etmek değil yani neticede yani eğer siz de yani nasıl bilgi aldıysanız bunu açıklayın arkadaşlar bunları söyleyin ki hani bu konuyu merak eden engelli kardeşlerimiz de faydalansınlar yani bu bağlamda ama yani kulaktan duyma bilgileri de çok böyle açıklamak doğru değil diye düşünüyorum. Evet, bu konuyla ilgili arkadaşlar artık AKPSS başvurularınızı yapın derim ben sizlere. Yani neticede tercih sonuçlarını yani beklemenin ötesinde. Yani başvurunuzu yapın, ücretlerinizi biraz daha son güne yakın bir şekilde yatırın. Yani bir de EKPSS sınavı öncesinde... PCR e, e, testi akabinde COVID aşısı zorunluluğu yok. Lakin e, ülkemizde de arkadaşlar artan e, bu sağlık e, yani virüs e, yani Cumhurbaşkanımız eşi dahi virüs oldu. Yani bu e, arada Sağlık Bakanımız da e, açıklamalar yapıyor bu konuyla ilgili. Yani e, benim acizane görüşüm aşılarınızı olun. Yani sınava girecek e, arkadaşlarımız için e, yani söylüyorum bunu. Evet e, sizlerden gelen e, yorumlar Yunus Kahraman hocam ayın sekizinde e, açıklanmayacak mı? Evet açıklanmayacak e, Yunus kardeşim. Yani e, nasip olursa yani ne zaman açıklanacağı tarih belli değil arkadaşlar. Yani bu konuda e, net bilgi aldık. Yani e, davet edileceklere e, yani mesaj e, gitmiş yani e, iptal oldu e, diye yani kurudan akabinde e, bu programa katılacak bizim e, arkadaşlarımız e, vardı. Yani onlar da e, yani programa e, programın ertelendiğini e, söylediler. Evet Fatma Hanım e, hocam vakan sayıları çok arttı. Sınav e, ertelenir mi e, sizce demiş. Yok e, ertelenmez. Yani o konuda da ben e, yani net düşünüyorum. Tabii bu benim e, düşüncem. Yani çok olağanüstü bir e, şey olmazsa ertelenmez arkadaşlar yani vardır bunda da bir hayır hani stres yapmanın bir anlamı yok neticede Allah'ın izinde yani Allah önemli olan cumhurbaşkanımız gibi engellilere değer veren gözbebeğimizin sağlığının sıhhatinin yerinde olması bizim için önemli yani hep yani onun engellerimize verdiği önem üzerine yani e, engelli hakları daha da genişletiliyor. Daha da e, şey yapılıyor. Ben e, Aile Bakanımızın da e, bu konuyla ilgili e, bir tweet atacağını e, düşünüyorum. E, arkadaşlar yani e, bu konuyla ilgili yani bugün atabilir, yarın atabilir. Yani bu konuda da e, muhtemelen e, yani e, ama hocam Cumhurbaşkanımız e, ayın e, 8'inde açıklanacak e, demişti. Ya demişti ama yani arkadaşlar şartlar yani Cumhurbaşkanımız da hastalığının kendisine geleceğini, şeyini bilemezdi ki. Yani neticede Cumhurbaşkanımız da çok istiyor. Yani neticede engelli kardeşlerimizin devlet memurluklarına yerleşmesini vesaire falan. Bir de yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu programa davet edilecekler. Hani kesin yerleşecek, hayırlı olsun bunlar da doğru değil arkadaşlar. Yani bu konuda böyle bir şey de e, doğru değil. Yani oraya davet edilenler yerleşecek e, kesin böyle bir şey yok. Arkadaşlar bakın böyle bir şey kafanızda e, asla oluşturmayın. Yani ÖSYM'nin yaptığı e, bir uygulama e, ve neticede bu e, yani ÖSYM'nin yaptığı uygulamalarda e, neticede bir şey olmaz. Yani öyle kesin yerleşecek oraya davet edilenler vesaire falan böyle bir şey yok. Yani onun haricinde ben size nasıl bilgiler verebilirim arkadaşlar. Bir de engelli öğretmenlerimiz Şubat ayında üçüncü atamayı bekliyorlar. İnşallah Allah'ın izniyle onlara da bir atama sayısı çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, EKPSS e, kura, kura ile e, başvuracaklar ise e, arkadaşlar yani e, 25 Nisan'da e, onlar da e, başvuracaklar. Yani onlar da 25 Nisan'ı e, beklesinler. Evet e, şöyle bir e, bakıyorum e, bu konuyla ilgili. Yani e, şimdilik beklemekten başka e, yapacağımız bir şey yok Yunus Kahraman hocam ben puanım 65 atanır mıyım ya bu sorularda bırakın yani nasiptir bakalım kimler nasıl tercih yaptı arkadaşlar yani bunları bilemeyiz neticede bakarsınız bazı alanlara daha düşük tercihleşir yani ee, burada yani benim size e, yani işte e, 65 puanla tanırsın, 90 puanla tanırsın, 95 puanla e, atanırsın e, diye yani bir şey söylemem e, söz konusu e, olamaz e, arkadaşlar. E, yine e, son olarak Ramazan e, teraz e, arkadaşımızın 2023 atama sayısı e, 10.000 atama olur mu e, hocam e, demiş tabi. Seçim öncesi her şey olabilir arkadaşlar. Yani inşallah büyük sayılar olur diye temenni ediyoruz. Burada bu yayınımızı sonlandırıyorum Allah'ın izniyle. Sabredelim, bekleyelim. Yani son dakika gelişmeleri olursa arkadaşlar ben sizlere yani direkt net bilgi vereceğim. Bu konuyla ilgili de yani Twitter'dan, diğer yerlerden açıklama yapan arkadaşlarımdan da Ricalarım yani kaynak e, göstermeden kaynağınız belli olmadan arkadaşlar açıklama yapmayın lütfen böyle açıklama yaptığınız zaman yani e, engellerimiz umutlanıyorlar yani hepimize e, sorular yağdırıyorlar yani hem e, bir açıklama yapıyorsanız da net bir şekilde söyleyin ben şu şu şu şekilde e, görüşme sağladım e, deyin. E, Kendinize çok çok iyi bakın, Allah'a emanet olun, moralinizi hiç bozmayın. Çok güzel bir 2022 ve 2023 yılı Allah'ın izniyle bizlerle olacak. Yani bunda da atanmazsanız da moralinizi bozmayın arkadaşlar. Allah'ın izniyle güzel bir 2022-2023 yılı bizi bekliyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum, kendinize çok çok iyi bakın.